Arkadaşlar merhabalar bu videomda Bilgi Sarmalı yayınlarını hazırladı. AYT e matematik braç denemelerinden deneme için geometri çözümlerini yapacağız. Matematik çözümleri SML Hoca YouTube kanalındaydı. Bir de bu deneme neydi? 2023 YKS'ye göre yani daraltılmış müfredata göre hazırlanmış olan bir denemeydi haberin olsun. Hadi bakalım 13. denemenin geometri çözümlerini trigonometrilerle birlikte başlayalım. Trigonometriler örnek 27'den başlıyor. Bakalım ne diyor? Evet 0 küçüktür, alfa küçüktür, pi bölü 2 ve b ve c birer gerçel sayı olmak üzere x kare artı bx artı c eşit 0 denkleminin kökleri sin ve kosinüs alfa olarak verilmiş. Buna göre diyor b kare eksi 1 bölü c ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar kökler verilmiş. Köklerle ilgili bir şey geldiğinde aklımıza ne geliyor? Kökler toplamı ve kökler çarpımı geliyor. Peki kökler toplamı kökleri vermiş bize. Sinüs alfa artı kosinüs alfadır. O da nedir? Eksi b bölü a'dır. Yani eksi b bölü birden ne eşit oldu? Eksi b'ye eşit oldu. Tamam. Sonra ne yapacağız burada? Kökler çarpımını yazalım bir de. Sinüs alfa çarpı kosinüs alfa ne eşittir? O da c bölü a'dır, yani c bölü 1'den direkt c'ye eşittir. Şimdi benden bu ifade isteniyor. Hadi bakalım, b kare dediğim. Yani b kare dediğim şu. Eksi b dediğim, buna eşit ya. b dediğimizde neye eşit oluyor arkadaşlar? Eksi sinüs alfa artı kosinüs alfa'ya eşit oldu. Eksi kosinüs alfaya eşit oldu. Bunun karesi eksi 1 bölü c isteniyor. benden c de sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Evet şimdi h eksinin karesini almışsın ha artının karesini almışsın bir şey fark etmez. Bu sinüs artı kosinüsün karesi gibi düşün. Bu da sin kare artı 2 sin kos artı kos kare yaptı. Bir de eksi 1 var bölü sinüs çarpı kosinüs oldu burası. Hocam sin kare artı kos kare 1 eksi 1 de gitti. Yukarısı 2 sin kos bölü aşağısta ne yaptı sin kos yaptı. Sin koslar da gidince cevap ne yaptı o zaman 2 yaptı. Evet 27. soru. Böylelikle denizli oldu. Geldik 28'e. Kalınlığı önemsiz olan özdeş 4 çubuk üst üste konup. Şöyle 4 tane çubuk var burada. Bir uçları sabitlenecek biçimde. Bir davandıktan sonra şekil birdeki gibi görülüyor. Şu şekilde. Birinci çubuk saat, saat yönünün tersi yönünde bir miktar. Bir miktar. Yani şöyle alfa derece döndürüldü mesela. Ondan sonra aynı yönde Birinci çubuk aynı yönde birinci çubuğun dönme miktarının iki katı kadar döndürmüştür. Heh. İkinci çubuk da birinci çubuğun dönme miktarının iki katı kadar. Bu alfa kadar döndüyse ikinci çubuk da iki alfa kadar dönecek. Yani burası da ne olacak o zaman? Alfa olacak. Sonra dördüncü çubuğa da herhangi bir döndürme işlemi uygulanmıyor. Ama üçüncü çubuğa da 180 derece döndürmüş. Hop üçüncü çubuk buraya geldi. O zaman burası ne yaptı? 180 eksi iki alfa yaptı. Dördüncü çubuk da aynen burada kalıyor. E sonra diyor ki kırmızı renkli ip ile çubukların oluşturduğu üçgensel bölgenin alanının mavi renkli ip ile çubukların oluşturduğu üçgensel bölgenin alanına oranı 3/4. E hocam buradaki çubukların uzunluklarına a a diyecek olursak burası da a a. Buradaki alanın buradaki alanı oranı. Tabana ait yükseklik de çizebiliriz aslında ama sanki buradan sinüslerden gidebiliriz arkadaşlar. Tabana ait yükseklik sonrasında sinüs alfa'yı bulmak için bana bir sıkıntı yaratabilir. O yüzden Sadece yüksekleri bulabiliriz. Sinüsten mi gidelim bakalım. Sinüs ne diyor? Arkadaşım şuraya yazayım. Hocam şu üçgenin alanının. Çünkü kırmızının buna oranı 3 bölü dökmüş. A çarpı A çarpı sinüs 180 eksi 2 alfa bölü 2. Bir de öbürüne oranı şuna oranı o da A çarpı A çarpı şuradaki alanı nedir? Sinüs alfa bölü 2. Sinüs alfa bölü 2. Bölü 2'ler nanay mı nanay? Bu da kaçmış? 3 bölü 4'müş. Hocam a'lar da naray oldu. Sinüs 180-2 alfa. Sinüs alfa'ya eşittir. Sinüs 2 alfa'ya eşittir. Pardon. Çünkü sinüs e, ikinci bölgeden birinci bölgede. ikinci bölgede de artı. Birinci bölgede de artı. O yüzden bu sinüs 2 alfa'ya eşittir. Sinüs 2 alfanın açılımı da 2 sinüs alfa kosinüs alfadır. Bir de bölüsü sinüs alfası var aşağıda. Eşittir. 3 bölü 4'müş. Sinüs alfalarda gidince bu da bölü olarak geçince kosinüs alfayı böylelikle ne buluruz arkadaşlar? 3 bölü 8 olarak buluruz. Evet kosinus alfa 3 bölü 8. Hocam kosinus alfayı burada nasıl kullanabilirim? Kosinus teoreminden ve kosinus teoreminden kullanabiliriz aslında ama dikkat et burası 180-2 alfa ve ikizkenarsa 180'den tepe açısını çıkart ve 2'ye böldüğün zaman bunlar da alfa mı yapıyor. Evet şimdi kosinus alfayı nasıl elde edebilirim ben? Hocam şuradan bir dik çizerek bak kosinus alfayı daha rahat bir şekilde elde edebilirim. Alfaya ait dik üçgen elde edebilirim. Hocam buradaki alfaya ait dik üçgeni nasıl elde edebilirim? Orada da şuna ait bir yükseklik çizerek elde edebiliriz. E bize demiş daha doğrusu biz bulduk. Kosünüs alfayı 3 8 bulduk. Hocam şuradaki üçgende kosünüs alfayı 3 8. Buradaki üçgende de kosünüs alfayı 3 8 diyeceğiz. E burası kosünüs alfa 3 8. Oran olarak yazıyorum. Çünkü e, oran isteniyor yine bizden. Normalde 3K'ya 8G ye yazmamız lazım. Bir de x kenarda çizilen yükseklik tabanı keşf parçaya böleceğimden burası da 3 yaptı. Evet, şuradaki çubuğun bir uzunluğu kaç yaptı? 8. Hocam, şurası 8 yaptı, komple burası 8 yaptı. E burası da 8. Bir de ben neyi biliyorum? Cosinus alfa'nın 3/8 olduğunu biliyorum hocam. Cosinus alfa 3/8 ise 8'i buradaysa burası 3 kalır. Buraya kaç kaldı o zaman? 5 kaldı. E ben mavi bir uzunluğunu da artık bulabilirim. Şurada bir Pisagor. 64'ten 9 çıkarsa kaç kalıyor? 55 mi kalıyor? 64'ten 9 çıkınca 55. Burası kök 55 yaptı. Sonra 55 artı 25 de kök 80 yaptı. E hocam Pisagor bağıntısında kök 80. 16 çarpı 5 olduğundan bu da 4 kök 5 mi oldu? Evet. Şimdi kırmızı ipin uzunluğunun 6 bölü. Mavi ipin uzunluğunun oranı 4 kök 5 soruluyor bize. Sadeleştirsek 3 ve 2. Kök 5 ile de çarparsak. 3 kök 5 bölü aşağısı da 2 çarpı 5'ten 10 yapar. Yani cevap böylelikle Ceyhan oldu. Güzel bir soru gerçekten. Hoş bir soru olmuş. Evet trigonometrileri böyle yenilmesiyle dökmelerine gerçekten çok hoşuma gidiyor ve Gerçekten çok güzel bir soru olmuş. 28. soru böylelikle Cihan oldu. Geldik 29'a. Evet 29. soru ne demiş bakalım? Birbirine paralel ve aralarındaki uzaklık 12 metre olan AC ve BD yolları üzerindeki iki koşucu belli bir sürede düşey doğrultuda aynı hizada olan A ve B doğrularını noktalarında oluyor. Evet şurada. Bu andan T saniye sonra V1 hızlı koşucu AC üzerindeki P noktasına, evet bu P noktasına gelmiş. V1 hızı daha düşük, V2 daha hızlı. Sonra V2 hızlı koşucu daha hızlı olduğu için daha ileri de olacak. Bu da R noktasına geliyormuş. Sonra kotancat APR'den bahsetmiş. Hocam APR açısı bak şurası değil mi? Hadi bakalım şuradaki APR'yi kullanacağız. Hocam burası V1. Bir kere x işte V çarptı ya, ya da hızlarıyla gittikleri yollar doğru orantılı değil midir? V1 12 ise gittiği yol 12 X'dir. Bunun gittiği yolda ne olacaktır? 16 X olacaktır. Hocam buradaki açının... Kotanjant'ından bahsetmiş bize. Aslında şöyle yapabiliriz. Bir dik üçgen oluşturabiliriz. 180'e tamamlıyor da diyebiliriz. Ya da hocam şuradan bir dik oluştursak. Dik üçgen oluştursak. Hocam burası 90 derece. Sonra ne oldu? 12x'e burası 12x yaptı. Buraya da ne kaldı? 4x kaldı. 12 ise burası da 12 yaptı. Ben buraya alfa dersem, burası da 90. E burada kaçının tamamı? 90 artı alfa oldu. Kotanjant 90 artı alfa. Eksi 5 eşit ise 90 ekleyip çıkarttığımızda fonksiyon ne yapıyordu? İndirgemede isim değiştiriyordu. Tanjant alfaya mı eşit olacak? Bir de şuna bak 90 alfa ikinci bölgede birinci bölgede gönderiyorum. Eksiyle çarpmış olacak. Yani bu aslında neye eşit olacak? Eksi tanjant alfa eşit olacak. Eksi tanjant alfa eksi 5 eşitse tanjant alfada buradan 5 eşit oldu. Hocam tanjant alfa 5. E, tanjant alfa 5 ise karşı bölü hipotenüs. E, karşı bölü komşu 4x bölü 12 eşit oldu. Sadeleşti 3. x de kaç bulduk? 15 bulduk. Buna göre t kaçtır diye soruluyor. O zaman bir tane koşunun gittiği şeye bakalım. Biz x'i kaç bulduk 15 12 çarpı 15 kaç yapıyor 180 yapıyor Burası 180 yaptı E hocam bu 180 gitti Sonra Tamam burası kaç 180 bunun hızı neydi arkadaşlar Hızı da verilmişti bize Hızı da 12 diye verilmişti E hocam x eşittir v çarptı Biliyoruz bu x buradaki x değil tabii ki de yani yol Hız çarpı zamana eşit Yolumuz ne 180 bulduk 180 eşittir Hızımız ne? 12. 12 çarpı t olacağından dolayı t'yi de kaç buluruz arkadaşlar? 180 bölü 12'den 15 olarak buluruz. Yani 29. soru böyle denizli çıktı. Geldik 30. soruya. Evet 1. bölgede verilmiş. Buradaki pi bölü 12 kaç yapıyor? Yani x şuradaki 15 mi yapıyor? Evet 0 ile 15 derece arasında verilmiş x açısı. Şimdi burada ne oluyor? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruluyor. Arkadaşım indirgeme var burada. 90'a tamamlayan açısı fonksiyon isim değiştiriyordu. Sinüs x'e eşit olacak. Evet. 3 1, bölü 2'den 2x çıkartıyorum. Bakın şimdi 3 1, bölü 2 burası. 2x çıkartınca burası yani 2x ne yapıyor? Birinci bölgede bir açı yapıyor. 0 ile 15'in 2 katı 0 ile 30 arasında oluyor ya. Birinci bölgede yani sen buradan dar çıkarttığın zaman bu bölgeye düşecek. Bu bölgede kotanjantın işaretini hocam artı o zaman bu neye eşit oldu? Tanjant 2x'e eşit oldu. Değil mi? Fonksiyon isim değiştirdi. İşaret de artı. Sonra tanjant pi artı 3x. Pi dediğimiz neresi? Pi dediğimiz burası. 3x dediğimiz dar açımı mı? Evet. 45 yapıyor. Dar açı olduğu için pi'ye sen bir şey eklediğin zaman bu bölge düşüyor. Bu bölgede işaretimiz yine ne oluyor arkadaşlar? Artı yapıyor. E, fonksiyon isim değiştirmeyecek de Bu da tanjant 3x'e eşit oldu. Evet. Şimdi bundan sonrasında ne yapıyoruz? E tabi ki birim çember. Hocam x açımız 0 ile 15 derece arasındaydı. X açımız buyken... Öbürü 2x açımız, öbürü de 3x açımız. Tanjant ekseni de lazım olacak bana. Tanjant ekseni burası. Ben x'te neye bakıyorum? Sinüse. X'in sinüs değeri nedir arkadaşlar? Şuradaki değerdir. Buradaki uzunluktur. Tanjant 2x'e bakıyorum. Tanjant 2x'te buradaki değerdir. Tanjant 3x'e bakıyorum. O da buradaki değerdir. Yani şurası ve şurası. Burası x'lik değer. X'lik değer dediğimiz A. Burası A'lık değer oldu. O zaman en küçük A yaptı. 2x'lik değerde kotanjant, Şurası daha küçük oldu. Yani burası da B. Sonra da 3x'lik değerde C'ye eşit. Şurası C. Burası da B. Burası da A olduğundan dolayı sıralamada en büyüğü de C olmuş oldu. Sıralamamız da o zaman A küçüktür, B küçüktür. C şeklinde oldu. Yani 30. soru Akçay oldu. Geldik 31'e. E arkadaş hemen çarpalım şunları. 2 sinüs x kosinüs x artı 2 sinüs Sin kare x eşittir 1. Yalnız bırakalım. burada, Şunu öbür tarafa atalım. Şu ifade neye eşittirek? Hocam direk sin 2x eşittir. eşittir. Yuka, öbür tarafta 1-2 sin kare x yaptı. E, bunu biliyorsunuzdur. Cos 2x'in açılımı. Cos 2x'in 3 tane açılımı var zaten. Birincisi cos kare x sin kare. İkincisi 1-2 sin kare x. Üçüncüsü de 2 cos kare x eksi 1. Bilin. Mutlaka bilin. Bilmeseniz bile cos kare x sin kareden de kendinizde çıkartabilirsiniz. Bir de sin kare kos karenin 1 olduğunu bilir ekten. E hocam bu da kosinüs 2x. Yani sinüs 2x eşittir. Kosünüs 2x oldu. Böl buraya. Sinüs 2x bölü kosünüs 2x. Yani direkt yazıyorum kardeşim. Böldüğüm zaman sin 2x bölü kos 2x yapıyor. Tanjant 2x yaptı. Neye eşit oldu? Kos 2x'e bölünce 1 yaptı. Hocam o zaman buradan ne geldi? 2x neye eşittir? 2 bölü 4'e eşittir. Ama... 2x pi bölü 4'e eşit ya bir de k çarpı pi'ye de eşit olacak değil mi? Çünkü tanjantta böyle pi değerlerine kattığımız zaman mesela burada tanjant değer artı ya pi arttığında burası da artı oluyor. Pi arttığında burası da artı oluyor. Ya da şurada olsaydı hop eksi ya pi arttığında burası pi. Yani tanjant ve kotanjant k çarpı pi eklentisiyle karşımıza geliyordu. E o zaman buradan x'i ne buluruz arkadaşım? Pi bölü 8 artı k pi bölü 2 buluruz. Şimdi bizden en büyük kökü nedir diye soruluyor arkadaşlar en büyük kökü hangi aralıkta 0 ile 2 pi arasındaki en büyük kökünü yapacağım yok efendim k yerine 0 yazalım 1 yazalım 2 yazalım düşünelim bence 0 yazdığımızda bir değer geliyor 1 yazdığımızda da bir değer geliyor 2 yazdığımızda da direkt pi artı pi bölü 8 geliyor 3 yazdığımızda 3 pi bölü 2 artı pi bölü 8 yazıyor 4 yazdığımızda ne oluyor ama 4 yazdığımızda 2 pi artı pi bölü 8 yapıyor Hocam 2 pi arasında olacak ya o zaman 4 olmayacak. En büyük kökü nerede gelecek? 3'te ne gelecek? K yerine 3 yazalım o zaman. X'imiz o zaman pi bölü 8 artı 3 pi bölü 2 yaptı. 4 ile genişletince 12. 13 pi bölü 8 mi yaptı o zaman burası? Evet cevabımız böylelikle 31. soruda Denizli yaptı dostum. Evet 31. soruyu Denizli bulduk geldik 32. soruya. Düz bir zeminde paralel ve kapalı şekilde bulunmakta olan iki kitap aşağıdaki gibi açıldığında... Kitapların kapakları bir doğru boyunca çakışmaktadır. Şöyle şöyle. Kitapların ikisi de oklar ile gösterilen yönlerde sırasıyla 120 ve 140 derece açılmış. Kardeşim bu 120 derece açılmış. E hocam burası o zaman 60 oldu. Şu da 140 derece açılmış. Şöyle. E hocam burası da o zaman 40 derece oldu. 60-40 daha 100. Buraya kaç kaldı o zaman? 80 kaldı. Evet. 32. soru. Balıkesir oldu. Kolay bir soru. Ama bazen kolay sorularda karşımıza çıkabiliyor ayet edildi olsa tamam 32 soru balık kesir geldik 33 şekilde şunlar düzgün altıgen olarak verilmiş Evet düzgün altıgende şu uzaya, bu, buraya uzaktlık 4 buraya uzaktlık 4 aynı şekilde buraya buraya olan uzatları 4'e o zaman bunlar nerede tam merkezlerinde mi kesişiyorlar arkadaşlar böyle Evet o zaman ben buraya bir a diyecek olursam a diyecek olursam Hocam bunlar hep eşkenar üçgen olur, değil mi? Şöyle. Evet A A A. Hatta A artı 4, burası da A artı 4 oldu? Evet, A artı 4 oldu. Şimdi ne diyor bakalım? 4 kilometreler verilmiş bize. E ve R noktalarındaki otomobillerin hızları sırasıyla saatte 70 ve 150. Evet, burası 70, burası da kaçmış arkadaşım? 150'ymiş hızı. E noktasında hareket eden otomobilin şuradaki altıgende böyle hareket etmesiyle bir kez tuz, şey yapmış, turlamış. Rey noktasını hareket eden otomobilde 5 kez turlamış. Hmm. Sürede. Aynı sürede mi? Turladığı sürede. Evet arkadaşlar. Tamam. X eşittir V çarpı T değil mi? Evet. O zaman T eşittir ne olacak? X bölü V olacak. Her ikisi de aynı süreye A eşitse T'leri birbirine eşitleyeceğiz. T burada neye eşit oluyor arkadaşlar? Bununki X bölü V'ye eşit olacak. Gittiği yol. Bu bir tur atıyor. Bir tur dediği A artı 4'ten kaç tane var? 6 tane A artı 4 var. Yol. Bu. 6 tane artı 4 bölü V'ye eşit olacak. 70'e eşit olacak. Aynı zamanda T aynı sürede. öbürde 5 kez. Arkadaşlar şu 5 tur atıyor. 5 tur attığı için o zaman A'dan normalde 5 tur atacak. A'dan 6 tane gidiyor böyle bir tur attığında. O zaman 5 tane 6A olacak gittiği yol. E bir de bölü hızı yazacağız. Çünkü T X bölü V'ye eşitli. Her ikisi de aynı sürede gittiği için T'lere eşitledik burada. Eşit bölü 150 oldu. E o zaman sadeleştirmelerimizi yapalım. Sıfırlar sadeleşsin. 5'e böl. Hatta 30 burası. Burası sadeleşti. 2 yaptı. Şu 2 ile de şurası sadeleşti. 3 yaptı. O zaman burada 3A artı 12. 3A artı 12 eşittir. Burada sadece A kaldı. Değil mi? Evet 3A artı 12 eşittir. Burada A kaldı. Ama paydada bir de 7 vardı arkadaşlar. 7 ile öbür tarafı çarpacağım. 7A yapacak. Özür dilerim. İşram hatası yapıyordum. Attım bir tarafa 12 eşittir. 4 A yaptı. A'yı da böyle kaç bulduk? 3 bulduk. Ama A3 çıktı. Bizden LM isteniliyor. Arkadaş LM dediğimizde zaten şu düzgün altıgenin bir kenara A'ydı. O da kaç çıktı? 3 çıktı. Yani kaçıncı soru bu? 33. soru Balıkesir oldu. Geldik 34. soruya. Bir katlama sorusu var ve şuradaki İfadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi katlamalarda ne oluyordu? Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Şu kenarla da şu kenar birbirine eşit. Hatta şurası da eşit mi? bir karşıtlık kenar. Evet. Hatta şu kenarla da şu kenar eşitliği yazsam bir alaka gelmiyor. Hemen sileyim. Bir de üst üste binen açılar birbirine eşit diyorduk. Hocam şu açıyla şu açı eşit olacak. Hatta burada paralellik var. Z'den dolayı burası da ne oldu? Nokta açısı Nokta ya nokta. Şurada da bir ikizkenar üçgen oluşturdu arkadaşım. Yani şuradaki parçayla şuradaki parça birbirine eşit oldu mu? Oldu. Sonra ADE ile EB üc. ADE şuradaki açı lazım olacak bana. E hocam burada açı lazım olacaksa bana o zaman ben ne diyeyim? Hangi açı? Buradaki açı ve EBC C EBC EB C üstü. Doğru. Şunlar birbirine eş. Eşitten de gidebiliriz. Ya da şuraya bir alfa alfa deyip de hocam alfayken burası da alfa oldu. Sonra buraya beta deyip alfa artı betaysa katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olacak ya. Burası da alfa artı beta deyip hocam 2 alfa artı betaysa burası da 2 alfa artı beta olacak deyip buraya beta diyebilirsin. Ya da hocam zaten şuradaki açıları yazacak olursam bak şu açılar eşit şu açılar eşit. E, üçüncü açılar da eşit olmak zorunda deyip buradaki açıların eşitliğini direkt söyleyebilirdik. Evet ad ile BC e, b C üstü açıları eşit oldu. Katlamadan dolayı açıların üst üste eşit olmasından kullandık. ad ile BC üstü diyor. AD'ye bakıyorum. AD ile BC üstü. Zaten katlamadan dolayı eşitleri göstermiştik. Bu da doğru mu? Doğru. EB ile ED diyor. EB'nin uzunluğuyla ED'nin uzunluğu birbirine eşit. Bu da doğru. Çünkü kenarları eşit bulduk. O zaman her üçü de doğru oldu. O zaman ne diyoruz? Cevap 1, 2, 3. Yani 34. soru cevabı E'dir, oldu. Geldik 34. soruya. Bu 34. 35. soru yapardı. Dik sisteminde sisteminde e 0 noktasına eşit uzakta bulunan en tane nokta sırasıyla A1, A2, A3 ve AN diye gösterilmekteymiş. Bu ile ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor. Ardışık noktalar arasındaki mesafeler eşit ve A2 noktası 3'e 10 diye verilmiş. Öncelikle şu aklımdan geçiyor. Ben burada analitik düzlem çizmeliyim. Evet x eksen üzerinde bir nokta verilmiş. Hatta A2 noktası da 3 verilmiş. Yani absisleri de aynı. Sanki analitik düzlem çizmek burada daha mantıklı. O yüzden analitik düzlemi çizip ona göre yorumlayayım. Evet analitik düzlemi çizdim. Sonra 3'e 0 noktasını gösteriyorum. Hocam 3'e 0 noktası burada. Şu A noktası 3'e 0 noktası. Sonra A2 noktası da verilmişti bana 3'e 10. Apsi de aynı ya. Şöyle 3'e 10 olacak. Tamam. Bunu da gösterdim. A2 noktası burada. Şimdi bizim A1, A2, A3 hocam şu yönlü de gidebilir. A1, A2, A3. A1'i buraya yazıp şu yönlü de gidebilir. Ama soruda A7 noktasının absisi kaç olabilir diye soruluyor evize. bize. Hani de 3'den daha büyük demek ki A7 bu tarafa doğru gidiyor arkadaşlar. O yüzden olabilirdi de sorulmuş. İki tane cevabı var aslında bunun. Şimdi A1, A2, A3. Bu arada bu A'ya eşit uzaktaki noktalar nedir? Bir çember yayı üzerinde değil midir? Çünkü bir noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri ne belirtir? Çember belirtir. O yüzden bir çember çizelim. A2 A merkezde bir çember üzerinde olacak. Şöyle bir çember üzerinde olacak. Çember parçasını şöyle bir çizdim. Şimdi A1'im nerede olacak? Şurada olacak. A1 burada. A2 burada. Sonra A3 burada. Öyle gidiyor. Şimdi A1 ile A3 arasındaki mesafeyi de kaç vermişler bize? 10 vermişler. Şuradaki mesafe 10. Ben bu arada neyi biliyorum? A1-A2 arasındaki mesafeyle A2-A3 arasındaki mesafenin de birbirine eşit olduğunu biliyorum. e Çemberdeki en etkili neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Hemen yarı çapı çizelim. Hocam şu yarı çapı şöyle çizsem. Hocam bu da yarı çap. E, şuradaki nokta arasındaki uzaklık belli mi? Şu A ile A2 arasındaki uzaklık evet. Çünkü burası 3'e 10 noktası ya. E, absisi de aynı zaten. Bu şuraya dik. Bu arada x eşit 3 doğrusu üzerinde. Sıfırdan e, 10'a 10. Şu uzunluk 10. E, bu uzunluk da 10. E, bu uzunluk da 10. Hocam şurada bir deltoid çıktı. Deltoid'de köşegenler dik kesir. X kenarda çizilen yükseklik açıortaydır. Bir de A1 A3 kaç vermiş bize? 10 vermiş. O zaman burası da 5 5 yaptı. Hatta burada ne çıktı arkadaşlar? Bir eşkenar üçgen çıktı. Ya da hocam şu üçgenle şu üçgen eş. Çünkü burası da 10 ya. Dikkat et. 10 10 çift çizgi. 10 10 çift çizgi eş üçgen deyip buradaki açıların da eşitliğini de söyleyebilirdik. Bunları 30 30 bulduk. Çünkü burası ne çıktı? Burası 11 birimde A1 A3 arasındaki uzaklıkta 11 birim. Yarı çap on, burası 10, burası 10 eşkenar üçgen çıktı. Burada açılar da 30 derece bulduk. Hadi bakalım A4'ü göstereyim şimdi. A4 burada olacak. Sonra A5. O bak 30 derecelik gidiyor bak dikkat et. A4 buraya geldi 30 derece, bir daha 30 derece o zaman A5'imiz burada. Şurada A5 var. Sonra A6 ve A7'yi işaretleyeceğim. A6 burada, A7 de burada olacak dostum. Hadi bakalım. Şurası da 30 derece Burası da 30 derece Yani şurada kaç kaç derece yaptı 30 30 60 derece yaptı Buranın napsi isteniyor benden şuradan dik çizelim Şurası 10 mu 10 90'ın karşı 10'sa burası 30 mu yaptı Çünkü burada kaçı 60 derece olduğundan 90'ın karşı 10'sa 30'un karşı 5'tir Hocam burası 3.0 e 0 noktasıydı Buraya kadar olan kısım 3 5 birim de burada a 7in napsisi kaç yaptı o zaman 8 yaptı mükemmel bir soru Dedim ya size her zaman söylüyorum ya şu bu denemelerde ilk çözüyorum. Çünkü analitik soruları diğer sorular da öyle. Çok orijinal sorular var. Bu analitik sorularda da ayrı bir hoşuma gidiyor arkadaşlar. Buradaki analitik sorularından sonra sizin denemelerde çözeceğiniz analitiklerle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Gerçekten çok güzel ve çok değişik sorular görüyoruz. Örnek 35 de bunlardan biri. Ama böyle ne zaman analitik düzlem çizeceğimizi de hep böyle soruyu en başta okurken sizlere tüyosunu veriyorum. Ki çok sıkıntılı sorularda böyle analitik düzlem çizmeni de tavsiye ediyorum. Absiz üzerinde. X ekseni üzerinde ya da ikisinin apsisi aynısa falan bu şekilde çiz kardeşim analitik düzlem. Tamam. 35. soru. Mükemmel bir soruydu. Geldik 36. soruya. Dik koordinat düzleminde 12x artı y eksi 24 eşit 0 ve 2x eksi y artı k eşit 0 doğruları x ekseni üzerinde a noktasında kesmektedir. X ekseni üzerinde kesmeler ne demek? Hocam x eksen üzerinde kesiyorsa burası x'e 0'dır. Her ikisinde de y ye yerine 0 koyduğumda absitler aynı mı olacak? Evet. Evet bir tanesini de koyayım. Y ye yerine 0 koyduğumda şurada mesela 0 koyduğumda 12x eksi 24 eşit 0 olduğundan x'i kaç buluruz? 2 buluruz. Burada y ye yerine 0 yazdığımızda 2x artı k eşittir 0 olduğundan dolayı k'da buradan çıkıyor. Hatta burada biz x ekseni kestiği noktayı bulduk mu bu bulduk? X'i 2 bulduk. Yani burası 2'ye 0 noktası 2'ye 0 noktası aynı zamanda öbür doğrunun üstündedir de yani x yerine 2 yazalım, y yerine de 0 yazalım. x yerine 2, y yerine 0 yazarsak burada o zaman ne oluyor arkadaşım? Buradan 4 eksi 0 artı k eşit 0'dan k'yı da kaç buluruz? Eksi 4 olarak buluruz. Evet k'yı eksi 4 bulduk. Şimdi a noktasında kesmektedir. Her iki doğrunun da ordinatı 12 olan noktaları sırasıyla b ve c'dir. Analitik düzlem çizeceğim. Çünkü her iki noktanın da ordinatları aynı verilmiş. O zaman analitik düzlem çizip öyle yorumlayalım arkadaşlar. Şu analitik düzlemi çizeyim ben. A noktası neredeydi arkadaşlar? X ekseninde kestiği yer, yer neresi olarak bulduk biz? X'e 0. Yani A noktası burası. 2 0 noktası olarak bulduk. Sonra öbür doğrumuz y 12 doğrusu üzerinde olacak iki tane nokta. y 12 doğrusu üzerinde olan iki noktayı da bulalım. Her iki denklemde de x yerine 12 yazsam, x yerine 12 yaz. pardon, y 12 doğrusu üzerinde. Şurası 12 ya. y yerine 12 yazsam 12x Artı 12 eksi 24 eşit 0'dan buradan x'i kaç bulurum? 1 bulurum. Öbür denklemde aynı şekilde y yer yerine 12 yazsam 2x eksi 12 artı pardon eksi 4 eşit 0'dan x'i de kaç buluruz? 8 buluruz. Evet x'inin bir tanesinin lapsisi 1 olacak. Bir tanesinin lapsisi de kaç olacak? 8 olacak. Şurası 1'e 12 noktası. Burası da 8'e 12 noktası. Ve burası b noktası ve burası da c noktası b ve c noktalarını bulduk şimdi buna göre diyor abc noktalarıyla oluşturulan üçgenin hemen şöyle üçgeni de oluşturuyoruz nesi istediğini diklik merkezinin koordinatları toplamı nedir diye soruluyor hocam diklik merkezi, diklik merkezi. hemen şu iki nokta arasındaki uzaklığa bakarım mesela x'ler fark kaç burada? hocam x'ler farkı 1 y'ler farkı 12 1'in karesi artı 12'nin karesi sıkıntı şurada bakalım <gülüyor> zaten burası 7 birim uzunluğunda şuraya bakalım x'la farkı 4 12 yok. Hiç güzel bir sayı çıkmıyor. <gülüyor> burası kök bilmem ne, burası da kök bilmem ne çıkıyor. Yani güzel sayılar çıkmış olsaydı, ne bileyim ikizkenar çıkmış olsaydı falan şöyle tabanına ait yükseklik mantıklı olabilirdi. Şimdi diklik merkezi de ya bize. Diklik merkezinde hangi dik çizmek daha mantıklı? Hocam şuradaki dik daha mantıklı. Zaten bu y eksenine paralel Bir tane dikimiz bu. Sonra öbür dik istersen şu dik çiz, istersen öbür dik çiz fark etmez. Hocam şuradaki diki çizelim. Eğer sayılar böyle güzel olmuş olsaydı mesela burası 10 burası 20 burası 30 olmuş olsaydı o zaman alfabetaya dalıp benzerlikten bir şeyler yapmaya çalışabilirdim. En azından buradaki oranlamaları bulup bu noktayı da bulmaya çalışırdım. Bu arada burası 90'sa burası da 90 derece olacak ya bu ne doğrusu aslında arkadaşlar? Buradaki doğru x eşittir 2 doğrusu. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Ben şuradaki kesim noktasını bulacağım. Bu x eşittir 2 doğrusu olduğu için... 2'ye en gibi bir nokta mıdır burası? Evet hocam. E ben buradaki noktayı nasıl bulacağım ben? X 2 doğrusuyla bu doğrunun kesim noktasını bulacağım. Evet X 2 ile bu doğrunun kesim noktasını nasıl bulacağım? Öncelikle bu doğrunun denklemini yazmam lazım. Denklemi yazmam için doğrular dik kesiyor. Bunun eğimini bulmam lazım. Öncelikle bu doğrunun eğimini bulayım. Bu doğrunun eğimi y'ler farkı 12-0 bölü x'ler farkı 8-2'den 6. 12 bölü 6'dan 2 çıktı. Bunun eğimi 2. O zaman doğrular dik kesiyorsa bu doğrunun eğimi ne olacaktır? Eksi 1 bölü 2 olacaktır. Eğim belli, nokta belli doğru denklemini yazabilirim. Yani eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi noktadaki x. Yani 1 eşittir y eksi 12 olacak. E buradan da eksi x artı 1 eşittir 2 ile de öbür tarafı 2 y eksi 24 mi yaptı burası? Evet hepsini bu tarafa toplayayım. 25 eşittir x artı 2 ye oldu? Evet şimdi ne yapacağız? Bu doğrunun adını da bulduk mu? Biz bulduk. Bu doğruyla neyi? X eşittir 2 doğrusunu ortak çözüm yapacağız. Ya da bu doğrunun üstünde de 2 en noktası ya. X yerine 2 yazalım burada. Y yerine de ne yazalım burada? En yazalım. Çünkü bu doğrunun üstünde de kesim noktasından da yapabiliriz. Ya da direkt geliyor zaten. Yazalım. 25 eşittir 2 artı 2 enden dolayı. Hocam 23 eşittir 2 enden en'i de kaç bulduk o zaman? 23 bölü 2 bulduk. Eğer 23 bölü 2 ise benden ne isteni koordinatlar toplamı. Hani 2 virgül en ya burası. Burayı da 23 bölü 2 bulduk ya. 2 artı 23 bölü 2 isteniyor bizden. O da 27 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Yani cevap e çıktı. Her zaman da söylüyorum analitik soruları. Biraz ağır bu soru biraz ağır olmuş gerçi ama. Valla ÖSYM analitikte ağır soru soruyor kusura bakmayın. Ben bu soruya da ağır diyemem. ÖSYM tipi olan soruya hiçbir şekilde ağır diyemem. O yüzden sen de bunun çözümünü iyi bir şekilde öğren. Gerçi artık bunları öğrendin. Bunların mantığını öğrendikten sonra analitikte sıkıntı yok. Bence yok. Bu denemeden sonra analitikte sıkıntı yaşayacağını çok zannetmiyorum. Diğer şeylerde de tabii. 37'ye geldik. Aşağıdaki şekilde en fazla 150 km hız yapabilen bir aracın yarım daire biçimindeki yarım daire ise buradaki ölçü kaç derece? Hop, 180 derece. Tamam. Hız göstergesi vermişti. Bu araç 150 km saat hızla gittiğinde ibre 180 derece. Evet. 150 ile gittiğinde 180 derece gösteriyorsa ibre 96 derece döndüğünde 96 derece kaç hızı gösterir diyeceğiz. Doğru orantı. Şöyle şöyle. Yani soru işareti direkt neye eşit işte olacak arkadaşlar? 150 ile 96'yı çarpacaksın. Kaça böleceksin? 180'e. Sıfırlar sadeleşsin. Burada 3'e bölsen, 3'e bölsen 5, 6. Bu da 16'ı yaptı. 16 çarpı 5'ten de cevap kaç yapıyor? 80 yapıyor. Evet. Zor sorular aradığından kolay bir soru geldi. 37. soru Denizli yaptı. Geldik 38'e. Aşağıda üç farklı renkteki iple oluşturulan O1, O2, O3 merkezi çemberler ve bu çemberlerin yarıçap uzunlukları verilmiştir. 1, 3, 5. Ha, bunları kesip yeni bir çember oluşturmuş. Valla kolay mı zor mu bilmiyorum ama çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar. İlk defa görüyorum bunu. Gerçekten bakıyorum şöyle çok hoş bir soru. Görünüşü öyle büyük ihtimal çözümü de öyledir. Arkadaşlar bunun çevresi nedir? Hemen bundan bunu oluşturmuş ya 2πr yani 2π. Hocam bunun çevresi nedir? 2πr, 6π. Hocam bunun çevresi nedir? 2 pi 5 yani 10 pi yaptı burası. Hocam siyah 10 pi, kırmızıya 2 pi, 2 pi ondan sonra maviye de 6 pi yazacağız. Yazdık. O4 merkezde yeni bir çember oluşturulmuş. Bu çemberin yarı çap uzunluğu. Tamam. Ben buradaki uzunlukları biliyorum. Toplam 18 pi. 18 pi eşittir 2 pi. Yeni çemberin yarı çapına da R diyecek olursam R'ye eşitse eğer Rayı da buradan kaç buluruz? 9 buluruz. Yarış uzunluğu 9'dur. Süper. Doğru. Siyah ve mavi yayların ölçülerin farkında mutlak değeri 80 derece. Bak şimdi buradaki yay uzunluklarıyla ölçüleri doğru orantılıdır. 10'daki 10 alfa ise, 6'daki 6 alfadır. 2'deki de 2 alfadır. 16 18 alfa. 18 alfa eşittir. 360 ise alfayı buradan 20 bulurum. Alfa 20 ise burası 200 çıkar. Burası 120 çıkar. Burası da kaç çıkar? 40 derece çıkar. Yayların ölçüleri. Siyah ve mavi yayların ölçüleri farkının mutlak değeri 200'den 120'yi çıkartırsam 80 yapıyor mu? Yapıyor. Doğru. Kırmızı yayın ölçüsü 30 demiş. Yanlış. Çünkü ne bulduk? 40. Evet. Tam böyle sınavlık bir soru arkadaşlar. Çok güzel. ÖSYm de zaten çemberde yeni nesil bir soru sorduğu zaman kolay soruyor. Ya aslında bu da kolay. Tamam bildiğiniz zaman kolay. Çemberin çevresini falan bildiğiniz zaman açıldığı bildiğiniz zaman yani çemberdeki çoğu şeyi kullandırmış burada. O yüzden çok güzel bir soru olmuş. Mükemmel bir soru olmuş. Tam böyle sınava yanında bir soru olmuş. Harika. Cillop cillop. Ya bu sınavdan da çok güzel şeyler öğrendiniz. Evet geldik 39'a. 38'i kaç bulduk bu arada onu da söyleyelim. Onu şartmadan geçer miyiz ya? Cevap 1-2 babutçak yani C oldu. Geldik 39'a. Dik koordinat düzleminde A ve B noktalarından geçen bir D doğrusu için. Denkleme buradan geçiyor. Arkadaşlar önce bu iki noktadan geçen doğrunun denklemi nedir? Eğimi bulmam lazım. İki noktadan geçen doğrunun denkleminin formülü var ama ben ne yapıyordum? eğim? Eğimi bulayım. 8-2 6 bölü. Eksi 6 eksi 3. Eksi 9 yaptı. Hocam eğim eksi 2 bölü 3 yaptı. Eğim belli. Nokta belli. İster bu noktayı al. ister bu noktayı al. Doğru denklemini yazabiliriz. Yazalım bakalım. Eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi 3. Y eksi 2'den dolayı. Eksi 2 ile buraya çarptım. Eksi 2 x artı 6 eşittir. 3 y eksi 6 oldu. Buradan attık. Bunu buraya. Bunu buraya attık. Hatta hepsini öbür tarafa atalım. Hocam 0 eşittir. 2x artı 3y eksi 12 geldi. Doğru mu birincisi? Kesinlikle doğru. D, doğrusunu y ekseni, D doğrusu y ekseni 2 birim yukarı ötelendiğinde iki şekilde yapabiliriz. Bir matematikle Hocam matematikle nasıl yapacağız? Denklemi bulduk ya. Bak şimdi dikkat. 2x artı 3y eksi 12 eşit 0'ın y ekseninde 2 birim yukarı ötelenmesinde matematikte ters mantığı noktada 2 birim yukarı ötelendiğinde ordinatına 2 ekliyoruz ya Matematikte 2 birim yukarı dediği zaman Ordinatından 2 çıkartacaksın. Yani y'den 2 çıkartacaksın. Yani y yerine y-2 yazacaksın kardeşim. Yani 2x artı 3y Eksi 6 12 eşit 0. Bak 3'ü dağıtınca. Yani yeni denklemimiz 2x artı 3y eksi 18 eşit 0 yaptı. Bu üçgenin alanından Bahsediliyor bana. Üçgenin alanında ne yapıyor arkadaşlar? X yerine 0 koysam y'si kaç yaptı? 6 yaptı. y yerine 0 koysam X'i kaç yaptı? 9 yaptı. Evet 9'a 6'lık yerden geçiyor. X 9, Y 6. Hop şöyle 9 ve 6. Evet Burası 9 burası 6 ise alanda 9 çarpı 6 bölü 2'den 27'ye eşit oldu. Evet 2 de doğru. Ama ben ikinciyi farklı bir şekilde yapacağım. Bu aklına gelmeyebilir. Geometrik şekilde de yapayım ben sana. Şimdi e, biz denklemi şu bulduk değil mi? Evet denklemi grafiğini çiz bakalım. X yerine 0 yazsan. X yerine 0 yazdığında yeni denklemde 2X 3y Hani denklemimiz bu ya 2x artı 3 y x 12 eşit 0 doğrusu ya x yerine 0 yazdığımızda y yes, 4 yaptı. y yerine 0 yazdığında x'i kaç yaptı? y yerine pardon x yerine 0 yazdığımızda y yes, 4 y yerine 0 yazdığımızda x 6 yaptı. Grafiğini çiz. Hocam x 6 ys 4 buradan geçiyor. E, Grafiğimiz nasıl olacak? Aynen şöyle olacak. Şimdi ben bunu 2 birim yukarı taşıyayım. Hocam iki birim yukarı taşıyınca bak ne oluyor? İki birim yukarı taşıyınca burası altı noktası olacak. Bak dikkat altı olacak. O zaman bizim hop iki birim şunu iki birim yukarı hop şöyle paralel doğrular olmayacak bu olacak. Şöyle bir şey olacak kardeşim. Şuradaki noktayı bulalım. Buradaki noktayı da istersen şöyle yap. Hocam nokta belli eğim belli. Hani eğimde tancağı tarifi ya doğru deneyimde de yazabiliriz. Ya da zaten bunlar birbirine paralel ya. Burası altı burası eni bulacağım. Hocam burası da 4 burası da 2 ya. Bak 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oranından neyi kaç buldun? 3 buldun. Yani buradaki nokta 9 çıktı. 9'a 6. Alan da 9 çarpı 6 2'den 27 çıkar arkadaşlar. Şu bizim matematiksel yolumuz. Şu da bizim geometriksel yorumumuz. Bunu da bil. Evet bu şekilde bulduk. Yani alan 27 çıktı. Doğru mu? Doğru. D doğrusu orijin etrafında pozitif yönde. Evet. Burada da arkadaşlar artık biz grafiğimizi çizdik mi çizdik. Y'si 4'tü. Apside 6'ydı. Bizim grafiğimiz nasıl oldu? Şu şekilde oldu. Bunu diyor orijin etrafında 90 derece döndür diyor. İki noktayı döndürsen yeter. Mesela sen 4'ü döndürsen hocam 4 burada. Bak şimdi 4 burada. Bunu 4 buraya döndürdüm. Hocam 6 da burada. Hop 6'ydı buraya geldi. Senin o zaman 6 buraya 4 da buraya gelmiş dönmüş hali bu şekilde mi oldu? Evet. Bizden bu doğrunun denklemi isteniyor. Hatta şunu şöyle yapayım. Burası 6 oldu burası da 4 oldu ama eksi 4 oldu. Dönmüş halinde de bu şekilde y hop döndüğü zaman, 4 noktası buraya geliyor. 6 noktası da buraya geliyor sadece. O zaman bu doğrunun denklemidir. x bölü eksi 4 artı y bölü 6 eşittir 1 şeklinde oldu. Ee, bu denklemde düzenleyelim. 3 ile genişletiyorum. Eksi 2 ile genişletiyorum. 3x eksi 2y bölü eksi 12 eşittir eksi 12 yap, e, eşittir birden çarpınca eksi 12 yaptı. Eksi de öbür tarafa attınca 3 x eksi 2'ye artı 12 eşit 0 yaptı. Yani üçüncü de doğru mu oldu? Evet bu da çok güzel bir soru kardeşim. Gerçekten güzel bir dönüşüm sorusu olmuş burada da. E, matematiksel olarak da dönmeyi de başka türlü nasıl yapabilirsiniz? Grafikle yapabilirsiniz. Ya da bu nokta etrafında bu nokta üzerinde bir nokta alırsınız. Ya da iki nokta alırsınız. Hani verilen ilk baştaki doğru üzerinde. Hocam bir nokta mesela 0'a bilmem kaç ya da 1'e bilmem kaç. Noktaları döndürdükten sonra o noktalardan oluşan e, doğrunun denklemini de yazabilirsiniz. Tabi öyle uzatırsınız. Bence grafiği çizdikten sonra döndürme işi çok kolay oluyor arkadaşlar. Daha rahat yaparsınız. Tamam. Evet örnek 39'u. Yani 39. soruyu. Edremit bulduk ve geldik 40'a. Aşağıda birinci durumda verilen içi dolu küre biçimindeki oyuncak iki yarım küre oluşturacak şekilde B noktasından 60 derece açıyla açılarak ikinci durum elde ediliyor. Evet şu durum elde edilmiş. Tamam. Şu şu mesafe verilmiş. Arkadaşım senin şuradaki mesafede bu da yarı çap değil mi? Evet. Bak şimdi dikkat et. Normalde önceden A'dan B'ye düz bir çizgi çizebiliyorduk kardeşim. Şu bizim çapımız da çünkü. A, B çap olarak vermiş. O zaman A, B çapı çizildiği zaman hocam burası 6, 2, 3 verilmiş. Burası R. Burası R. Şurası da açılan kısmının R kısmı değil mi? Evet. E ne yapacağız? Hocam şuradan bir bunu çizebiliriz. Ne bileyim 60-60-60 oluşuyor eşkenar üçgen eşken. ya da e hocam şuradan bir dik çizsem 90'ın karşısı 2R ise 30'ın karşısı R olmak zorunda. O yüzden burası direkt 90 derece diyebilir miyiz? Diyebiliriz. 60'ın karşısı 6 köküse, ise karşısı kaç olacak? 6 R'yi 6 bulduk. Çok güzel. İkinci durumda verilen şeklin yüzey alanı. Arkadaşlar yüzey alanında tüm kürenin yüzey alanı var mı? Var. Hocam kürenin yüzey alanı hala bozulmadı. 4 tane pi R kare var. Artı bir daire burada. Bir daire de burada yok mu? 2 tane ekstradan daire geldi. Yani 2 pi kare daha eklendi. Yani bizden 6 pi kare isteniyor. 6 pi re'yi de kaç bulmuştuk? 6 bulmuştuk. O zaman cevabımız ne yapacak? 6'nın karesinden dolayı 6 ile de 36 çarpınca 216 pi diye çıkar. Cevap böylelikle balık çıktı. 40. soruda. Ve bu denemeyi de bitirdik mi? Bitirdik. Gençler bilmiyorum ben çok güzel sorularla karşılaştım. Evet kolay gelmiş olabilir ama arada çok sürprizli sorular da vardı. Özellikle analitik sorular çok güzeldi. Şey soruları güzeldi. Çember sorusu çok hoşuma gitti. Kolay olmasına rağmen çok hoşuma gitti. Buradaki bu ayardaki soruları da görmeniz de çok hoşuma gidiyor. Güzel gidiyor. Hadi bakalım az kaldı zaten. 13. de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 14. denemenin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.